Evet. Bugün bir müşterimizin buzdolabına geldik. Yaz aylarında özellikle siz de dikkat edin. Eğer ki bu kondenser şu şekilde kirliyse aşırı sınacağından dolayı motoru yakmaya kadar gidebiliyor. Özellikle yaz aylarında buranın temizliğinin yapılması şart. Rahat hava alabilmesi, rahat soğutabilmesi için. Ve şimdi burayı temizleyeceğiz. Siz isterseniz Dizi dinleyin. Siz de evinizde aynı şekilde bu temizliği yaparak buzdolabınızın bozulmasını önlemiş olursunuz. Özelimle ham baktolarsak içerideki tozu görüyorsunuz. Bu toz buzdolabının o. Motorunun ısınmasına neden olabilir. Ki, tozlar, Normalde biz göreceğiz ki tutunmak ama buradan çıksın. Normalde biz hizli burada yapıyoruz servis olarak. Yar bakırda olan olursa size bizim garip bir hata geçip hizli yapmamız Evet, gösterdiğim şekilde kendinizi de bu temizliği yapabilirsiniz. bir yağ çözücü yardımıyla bu kondaseriyi yıkayacağız. Sonra sıcak durulayıp işlemimizi bitireceğiz. Evet ya çözücüyle iyice yıkadık şimdi duruluyoruz duruladıktan sonra tertemiz hale gelecek özellikle sıcak suyla duruluyoruz. Dersimiz tertemiz oldu. İyice duruluyoruz ki biraz halatiz kalmasın üzerinde. Özellikle sıcak suyla duruluyoruz. Güzel olsun. bu alta kalan suyu da bir sünger yardımıyla e, kurutup orayı en son olarak size bilgiyi tam net olarak göstereceğiz. videomuzu e, sonlandıracağız. Evet. Fandaşlarımızın temizliğini bitirdik. Fandaşlarımızın temizliğini bitirdik. Artık saat çalışacak sizin de soğutmama ile ilgili bir şikayetiniz varsa öncelikle bu kondasyonun temizliğini yapmanızı tavsiye ederim. Bir gün boyunca fişi çekip tekrar temizliğini yaptıktan sonra takmanızı tavsiye ederim. Genelde düzelebiliyor dolap. Bu temizliği yılda bir sefer yaptırmanız lazım. Veya da kendiniz yapın. Aksi takdirde dolap zarar görecektir. Yaz aylarında özellikle soğutmayı kesecektir.